P'yi bulalım. Mutlak değer içinde p eksi 12 artı 4'ün 14'ten küçük olduğunu söylemişler. Evet, o halde bu soruda adım adım ilerleyelim ve ilk yapmak istediğimiz şey, şuradaki mutlak değerli bölümleri yalnız bırakmak. Böylece eşitliğin sol tarafındaki artı 4'ten kurtulabiliriz. Bunu eşitsizliğin iki tarafından da 4 çıkararak yapabiliriz, değil mi? Sol tarafta artı 4 ve eksi 4 birbirini götürdü. Geriye sadece mutlak değer içinde olan p eksi 12 kaldı. Sağ tarafta ise 14 eksi 4, yani 10 kalır. Ve hala küçüktür işareti var. Buradan mutlak değer içinde p eksi 12 küçüktür 10 çıkar. Evet, öncelikle biraz düşünelim. Eğer mutlak değer x küçüktür 10 dersem, bu ne anlama gelirdi? Bu demek olurdu ki, x'in 0'a olan uzaklığı 10'dan küçüktür. O zaman eğer bir sayı doğrusu çizseydim ve 0'ı şuraya yerleştirseydim, buradan 10'a kadar giderdim. Hatta bu fazla x 10'dan daha az olmalı. x 10'dan daha az olacak, değil mi? İstediğimiz değer 0'dan başlamalı ve artı 10'dan küçük olmalı. Çünkü 10 sayısı dahil değil. Ve sonra sola doğru, eksi 10'a kadar gideriz. Ve eksi 10 da yine dahil olmayacak. Çünkü eksi 10'un mutlak değeri de 10 eder. Ondan az değil. Ama eksi 9 veya eksi 9,999 gibi sayıları dahil edebiliriz. Tüm bu sayıların mutlak değeri 10'dan küçük olur. Eşitsizlik içinde bu mutlak değeri yazmanın bir farklı yolu da x büyüktür, eksi 10'dan demek. Ve x 10'dan da küçüktür. Ya da şöyle de yazabiliriz. x arada, o zaman eksi 10 değeri alt değer. O yüzden eksi 10 dahil edilmeyecek. x bundan büyük olacak ve 10'dan da küçük olacak. Bu da mutlak değeri x'in 10'dan küçük olduğunu göstermenin başka bir yolu. Bu esasında x değerinin 10 ve eksi 10 arasında olduğunu gösterir. Fakat eksi 10 veya artı 10 olamaz. Burada eşittir işareti yok. Bu soruda da tamamen aynı mantıkla x yerine p eksi 12'miz var. O halde mutlak değer p eksi 12 küçüktür 10 yazabiliriz. Bunu söylerken p eksi 12'nin eksi 10'dan büyük ve artı 10'dan da küçük olduğunu ifade ediyoruz. Tüm bu eşitsizliği p'yi ortada yalnız bırakarak kısaltabiliriz. Ve bunu yapmanın en iyi yolu da eksi 12'den kurtulmak. Şimdi her üç tarafa da 12 ekleyelim. O halde eksi 10 artı 12 2 eder ve bu p eksi 12 artı 12 gelince p oldu. Ve bu tarafta da 10 artı 12'nin sonucu 22 etti. Yani p 2'den büyük ve 22'den küçük. Şimdi sayı doğrusunda çizersek çözüm kümemiz şöyle olacak. Burası 2 olsun, burası da 22. 0 burada, p büyüktür 2. Büyük eşit değil. Bu sebeple bunun için doldurmamamız gerekiyor. Küçüktür 22 de, yine küçük eşit değil, bu daireyi de boyamayacağız. Yani p, 2 ve 22 arasındaki bütün değerlere eşitmiş. Şimdi p'ye uygun bir sayı verelim. 12 mesela bu sayıların arasında değil mi? Pembeyle gösterilen bu alanın içinde 12 12. Eksi 12 artı 4 küçüktür 14 diyelim. Bu ne yapar? 0 artı 4 küçüktür 14 eder ve 4 de 14'ten küçüktür. O zaman 12 uygun bir sayıymış. Evet şimdi bir de 0 deneyelim. 0 eksi 12 yani mutlak değer 0 eksi 12 artı 4 14'ten küçük elde ettik. 12 artı 4 küçüktür, 14 oldu. Yani 16 küçüktür 14 ve bu da doğru değildir. O halde 0 istediğimiz sonucu vermedi. Çözüm kümesi içindeki değer ifadeyi sağlarken, çözüm kümesinin dışındaki bir değer ifadeyi sağlamadı.